Doçent Doktor Kamuran Gökdağ. Kamuran Gökdağ, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi. Benim e, hemşehrim kendisi, aynı zamanda lisansdan arkadaşım, kardeşim, dostum, üstadım. Yani e, dostluğumuz tabii kadim. Epey zamandır görüşmüyoruz ama yüz yüze o olsun böyle uzaktan da e, birbirimizi görmüş olmanın da mutluluğunu Yaşıyoruz bu vesileyle. Ben kendisine de teşekkür ediyorum katıldığı için. Şimdi İslam e, siyaset düşüncesi tabi e, çeşitli bağlamlarda konuşulabilir. Hem e, dini ilimler bağlamında, hem felsefe bağlamında. E, biz bu alanın üstadı olarak hem e, İbn Haldun e, da işte siyaset felsefesi çalışmış, hem de toplum felsefesi çalışmış bir uzmanla birlikteyiz, i̇bn Haldun uzmanıyla, aynı zamanda siyaset felsefesi uzmanıyla. Ee, kısaca Kamuran Hocam 2005 mezunu değil mi hocam? Marmara İlahiyat 2005. Evet e, evet, 2005. Bizim bir alt dönemimiz oluyor. Ben 99 girişliyim hocam da 2000 girişli yanılmıyorsam. Aynen. Aynen, evet, evet. evet, ama birlikte <gülüyor> çok çile çekmişizdir yani, <gülüyor> başörtüsü siyasa dönemleri aklıma geliyor hemen Kamur Hanımcığımda. Evet, evet, evet, evet. Beyaz'ın de dekanlık yaptığı zamanlar, çile zamanlar oldu ama şükür bugünlerimize, hocam şimdi Mardin'de, biz Adıyaman'da, bir de meslektaş olmanın da ayrıca bir onurunu da yaşıyoruz burada birlikte. Kamuran Hocam aynı zamanda benim hemşehrim. ikimiz de Ağrılıyız. Böyle bir bağımız da var. Çok bağımız var hocam. Bu arada onu da söylemiş <gülüyor> <olan. gülüyor> Eyvallah İbn-i Haldun çalışmış olmak yönüyle de bir bağımız var. Şimdi bu vesileyle Kamur Hocam'dan şöyle kısaca bahsedeyim. 2019 yılında doktora tezi klasik yayınlarından çıktı. İktidar teleolojisi şeklinde. İbnaldi'nin toplum ve siyaset felsefesi bağlamında asabiyet teorisini çalıştı, asabiyet kavramını çalıştı. O yayınlandı klasikten. Aynı zamanda tabii metafizik konularında işte siyaset felsefesi konularında da çalışıyor doktora tezini yazarken Georgetown Üniversitesi'nde mi hocam yanılmıyorum evet. bir tak projesiyle Amerika'da bulundunuz o yüzden öğrencilerimize de bir anlamda örnek bir akademisyenle birlikteyiz inşallah bugün kendisinden ana hatlarıyla İslam siyaset düşüncesini dinleyeceğiz İslam siyaset düşüncesi deyince Hocam ne anlamalıyız? Bunun tarihini nereye kadar götürebiliriz? Pratik felsefenin bir konusu olarak düşünebiliriz. Kelami perspektifi var, işte fıkhi perspektifi var bu işin. E, siyaset nameler var literatür açısından düşündüğümüzde. Böyle kavramsal, kuramsal ve literatür açısından, yine dini ilimlerle bağlantısı açısından şöyle bize, ana hatlarıyla İslam siyaset düşüncesini izah ederseniz çok mutlu oluruz. Ee, süremiz yaklaşık olarak 1 saat 15 dakika. Biz size 1 saat konuşma hakkı verebiliriz. Ondan sonra öğrencilerimizin, arkadaşlarımızın soruları oldukça onları alacağız ve e, size yönelteceğiz hocam. Buyurun söz sizde. Hey, eyvallah Hümetli Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii öncelikle bu e davet ettiğiniz için e, Muhamet hocam sizin şahsınız e, arkadaşlara böyle teşekkür etmek istiyorum Ben de e, böyle o böyle girizgahtı hakikaten de sen söyledikçe böyle geriye doğru git gel yaptım evet. e, hem lisans dönemindeki işte tecrübelerimiz hem hem şerilik e, konseptinde yaptığımız faaliyetler konuşmalar hem meslektaş olarak Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür de hocam. görüşüyor gibiyiz yani. Evet, evet. <gülüyor> Tüm çağı görüştürüyor İslam'ı. Evet. Evet. Şimdi Öyle Üstad, e, şöyle, tabi İslam e, siyaset düşüncesi e, e, aslında böyle e, şöyle bir soru soruyla başlanabilir, e, yani şöyle. İslam siyaset düşüncesini doğru kavramak için onu bugün hangi arındırma faaliyetinden geçirmek zorundayız ya da nasıl neleri onun içeriğinden elemek zorundayız gibi bir soru bugün için anlamlı çünkü özellikle sosyal bilimlerin Son 200 yıldır Avrupa merkezci gelişen sosyal bilimlerin o radikal disipliner yapısı içerisinde bizim zihinlerimizle şekillendiği için biz İslam siyaset düşüncesine de çoğunlukla bu perspektifle ve bu mantıkla bakıp onu çok kısıtlı bir alanı hapsedebiliyoruz. Onun için bu mantık İslam siyaset düşüncesinin mesela diğer İslam bilimleri, işte fıkıh, kelam, ee, siyasetname, felsefe e, hatta ve hatta e, tefsir e, ve dil bilimleri gibi e, e, İslam bilimleriyle olan ilişkisini görmemizi engelliyor. E, bu engel de aslında İslam siyaset düşüncesini doğru bir şekilde kavramamızı da engelliyor. Dolayısıyla e, böyle katı e, radikal bir disipliner yapıdan ziyade e, tam da içinde yetiştiği, geliştiği ilişkilendiği koşullarını dikkate alarak belki bir perspektif geliştirmek gerekiyor. Bugün ben de biraz bu kuşatıcı perspektifin içerisinde belki biraz daha çok üst, yani yani kuş bakışı bir şekilde gidip gelebilirim. Ama arkadaşlar eğer ki sunumun sonunda detaylandırmak istedikleri bir yer e, görürlerse e, sorularla oralara e, daha yoğunlaşabiliriz. Evet. Şimdi e, evvela e, şöyle bir e, iddiayla başlayayım. Yani e, İslam siyaset ücreti esas itibariyle e, bütün e, İslam bilimlerinin özellikle de bugün e, sosyal bilim kapsamında değerlendirilen ve, veya Dini bilimler dediğimiz, yani alet bilimlerini biraz dışarıda tutarsak, hariç tutarsak hem dini bilimlerin kapsamına giren hem de sosyal bilimlerin kapsamına giren bütün İslam bilimlerinin bir şekilde kendisinden neşet ettiği bir düşüncedir diyebiliriz. Yani is İslam siyaset düşüncesi bir tür hepsinin merkezine veya e, arka planına, zeminine, tabanına e, yerleşir e, diyebiliriz. Hı. En azından bu iddiayı şöyle e, gevşetebiliriz. Yani şu ya da bu ölçüde İslam siyaset düşüncesi e, bütün İslam bilimlerinde bir pay sahibidir. Hı. Şimdi bunu e, bunun nasıl olduğunu aynı zamanda tarihselliğini e, e, dikkate alarak açıklamaya çalışayım. E, Tabi İslam siyaset düşüncesi tarihsel olarak. Ee, malumunuz e, Hazreti Peygamber'in vefatıyla birlikte başlar. Neden vefatıyla? Ya vefat Hazreti Peygamber hayattayken de tabii ki İslam siyaset düşüncesi var ama e, bugün mevzu bahis edeceğimiz tartışmaların olduğu, işte üzerinde uzlaşmazlıkların, anlaşmazlıkların olduğu boyutunun Hazreti Peygamber'in vefatıyla birlikte başladığını söyleyebiliriz. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber hayattayken vahiy aldığı için bir tür ilahi desteğe sahipti ve sosyopolitik koşullardaki değişimler biraz da buraya havale ediliyordu ya da vahiy olmasa bile peygamberin, peygamberlik sıfatlarının bir gereği olarak sosyopolitik sorunlara çözümler üretilebiliyordu. Ve peygamber mutlak bir otorite olduğu için üretilen çözümler üzerinde de herhangi bir tartışma meydana gelmiyordu. Fakat Hz. Peygamber'in vefatıyla birlikte Diyebiliriz ki İslam siyaset düşüncesinin ikinci bir boyutu ortaya çıkmaya başladı. Onun vefatı <gülüyor> öncesi, yani bugün artık Kur'an ve sünnet diye e, referansta bulunduğumuz bu iki kaynak, İslam siyaset düşüncesinin teorik efendim ilkelerini ortaya koyarken, e, pratiğe dair peygamberin bir takım somut şeyleri, tabii onlar da sosyopolitik koşullarla sınırlı olmak şartıyla ya da ilkesel bir boyut olmak şartıyla e, hadislerde ve Kur'an'da e, değişimi yani yerel e, Efendim farklılıkları dikkate alan zamana dayalı farklılıkları dikkate alan e, ya da kullanım biçimlerine dair farklılıkları dikkate alan e, bir, e, bir, bir bir kavramsal Efendim teorik e, perspektif gelişmemişti e, yani özeti şu, Kur'an ve hadiste sizin siyaseti hangi prosedürlerle inşa edeceğiniz, uygulayacağınıza dair detaylı bilgiler verilmemişti. Çünkü ilkesel boyutta kalmıştı. Ben onun için bu iki boyut arasındaki mesafeyi, yani İslam siyaset düşüncesinin teorik ilkelerini veren Kur'an ve sünnet ile onun zaman ve mekanda kayıtlı koşullarını, e, dikkate alan pratik boyutunu ya da pratik ilkeleri arasındaki iki kanat diyorum ben ona o iki kanat arasındaki mesafeyi başlangıç durumundaki boşluk diye kavramsallaştırıyorum şimdi bu e, sunum boyunca da bu kavrama da bulunacağım yani atıfta bulunduğumda aslında orayı kastediyorum şimdi başlangıç durumundaki boşluk e, fikri Zihnimde şöyle olumsuz bir şey olarak değil, pozitif yani olumlu bir şey ve kurucu bir bir bir, bir, bir yapıdadır. Yani İslam siyaset düşüncesini esas itibariyle Kur'an şey bu boşluğun boşluğun kendisidir. Daha doğrusu bu boşluk içerisinde teorik ilkelerle pratik koşulların bir tür diyaloğa geçip uzlaşmış, sürekli uzlaşmış halini bize sunmasıdır. E tabii ki bu boşlukta sadece şeyler çıkmıyor. E, yani hep uzlaşılar çıkmıyor. Çatışmalar da ö, çıkıyor. E, fakat boşluk yapısı itibariyle e, kurucu ve olumlu e, bir şeydir. Bunun e, örneklerini vereceğim. Şimdi <gülüyor> bu boşluk e, başlangıç durumundaki boşluk çift yönlü bir mantıkla haliyle, dolay dolayısıyla çift yönlü bir mantıkla uh, çalışıyor. Bu mantığın bir yönü uh, Kur'an ve sünnetteki teorik ilkelere dayalı, diğer yönü, yönü ise Kur'an ve sünnette detayları verilmeyen efendim araçları, biçimleri verilmeyen uh, onları zamana, mekana, kültüre, farklılıkların kendisini ifade edebilme imkanlarına havale ettiği pratik e, unsurlarla e, ilişkili, teorik ve pratik unsurlar arasındaki bir e, tür e, efendim, diyalog. Şimdi dolayısıyla e, bütün e, İslam siyaset düşüncesini belki sunum sonrası, referansta yani sunumun geri kalanında referansta bulunacağımız İslam siyaset düşüncesi geleneklerinin tamamının e, içinden çıktığı yer bu başlangıç durumundaki boşluk ve bu boşluğa yerleşen ilk e, sosyo-politik olayların e, efendim yorumlanma biçimleri ve farklılıklarından çıktığını şimdiden söyleyebiliriz. Fakat bu boşlukta e, bu boşlukta bir tür hepsinin üzerinde uzlaştığı bir mütevâtir zeminde e, bulunuyor. Bunu e, müsaadenizle önce bu mütevâtir zeminin ne olduğunu yani üzerinde uzlaşılmış bütün geleneklerin kabul ettiği bir zemin olarak bu boşluktaki maddeleri, mütevatir zemini bir söylemek istiyorum. Bu boşlukta daha sonra kendisine referansta bulunacağımız bütün siyaset düşüncesi geleneklerinin kabul ettiği bir ölçüye kadar hariciliği istisna tutarsak, yani hariciliği hariçte bırakırsak hemen hemen diğerlerinin tamamının kabul ettiği şu maddeler var. O maddeler şu. Bir, sosyopolitik yaşamın aşkın teorik ilkelerinin tespiti için ortak referans kaynak olarak Kur'an ve sünnete öncelikli müracaatın zorunluluğu. Yani bu önümdeki metinden okuyorum o şeyleri. E, i̇ki, sosyopolitik yaşamdaki birliği sağlayacak bir yöneticinin zorunluluğu ki ilgili literatürlerde bunun kavramsal karşılığı imamet veya e, hilafet olacak. Üç, bu kişinin adaletle yönetmesinin zorunluluğu. Dört, onun adaletli yönetimini güvenceye alan güçlü bir asabiyete mensubiyeti ya da ehliyetinin zorunluluğu. Şimdi bu dört bu madde hemen hemen bütün İslam siyaset düşüncesi geleneklerinin kabul ettiği teorik unsurlardır. Fakat dikkatinizi e, çekmişse, Bunların nasıl olduğuna yani her bir maddeye nasıl sorusunu sorduğumuzda detaya ilişkin bilgi vermediklerini, dolayısıyla teorik bir şey, bir perspektif sunduğunu, bir uzlaşı sunduğunu fark edebiliyoruz. İkinci fark ettiğimiz şey de şu. Bu maddeler, özellikle Batılı Batı düşüncesi merkezin yani Avrupa merkezli Düşünen e, akademisyenlerin e, çoğunlukla böyle belli bir alanı hapsettiği yani İslam siyaset düşüncesini sanki kuruculuğu sadece bir tür siyasal teolojiden ibaretmiş gibi e, sunumlarının da boşa çıktığını e, bizatihi bu maddeler gösteriyor çünkü burada o maddelerde teolojik boyutun yanında aynı zamanda Siyasi bir ontolojinin de varlığını görebiliyoruz. Fakat burada da nasıl sorusu na ilişkin detaylar yok. Mesela nedir bu siyasi ontolojiye dair? Sosyopolitik yaşamdayı birliği sağlayacak bir yöneticinin zorunluluğu fikri, bütün siyaset felsefeleri yani batı batı dışı bütün siyaset felsefelerinin en önemli kurucu ilkesidir aynı zamanda. Dolayısıyla İslam siyaset düşüncesinde kurucu ilkesidir. Sonra onun, onun yönetimini ve e, a, adaletli yönetimini güvenceye alan bir asabiyete, yani bir güce e, mensubiyetinin zorunluluğu hakeza bütün siyaset felsefelerinde olan bir e, şeydir, bir ilkedir, kurucu ilkedir. Dolayısıyla özetlersek bu başlangıç durumundaki boşlukta bir tür üzer, üzerinde uzlaşılmış mütevatir zeminin Mütevatir zeminli oluştan bu maddeler iki şeyi bize gösteriyor. Bir, İslam siyaset düşüncesi sadece bir siyasal, yani kurucu ilkeleri bakımından bir siyasal teolojiden ibaret değildir. Aynı zamanda siyasal bir ontoloji var. İkincisi de hemen hemen bütün siyasi geleneklerin kabul ettiği bu maddelerin nasıllığına ilişki, ilişkili bir detaylandırma söz konusu değildir. Dolayısıyla şöyle bir yani mütevatir zemin karşımızda var. Şimdi buraya tekrar döneceğim ama araya biraz Kur'an ve sünnetteki şeyi detaylandırmak istiyorum birazcık. Peki yani sürekli Kur'an ve sünnette referansta bulunuyoruz ama ne var yani orada siyasete müteallik? Kur'an ve sünnette siyasete müteallik. Ee, ve siyaset felsefesi geleneklerinin en çok kullandığı kavramlar hiç kuşkusuz var. Adalet, istişare, iş emanet, ehliyet, hüküm, mülk, hakim, e, tevhid e, gibi e, birçok e, kavram var ve bu kavramların hepsi e, siyasete müteallik kavramlardır. Her ne kadar yine radikal disiplinler yapıların içinde bu kavramların birçoğu sanki Fıkhın, sanki kelamın sadece kavramlarıymış gibi e, sunmaya çalışılsa da bunların hepsi siyasette ilişkili, e, ilişkili kavramlar. Bu kavramların her biri diğeriyle ilişkili olan bu kavramları eğer biz son kertede bir şeye indirirsek, iki temel kavrama indir, indirirsek, e, yani iki temel kavramı, hatta bir temel kavramı diyelim, bir tabana yerleştirip, diğerleri onun içinden çıkaracak olursak tabana yerleşecek kavram hiç kuşkusuz tevhid olur. Eğer onun yanına bir kavram daha koyacak olursak adalet olur ya da onun hemen üstüne adaleti koymak zorundayız. Tevhid dolayısıyla e, sosyopolitik e, yaşamdaki birliği biraz önce mütevatir zeminde bahsettiğim o birliği sağlayan temel kavramdır. Sadece Sadece dini yani Allah'ı birlemek e, anlamında değil, hiç kuşkusuz bura, burasıyla çok çok yakından ilişkili olmak üzere ama aynı zamanda sosyopolitik yaşamdaki birliği de işaret eder. Ee, adalet ise sosyopolitik yaşamdaki birliği e, sağlayan bu güç her neyse o gücün bir tür eyleme biçimidir. Yani o evet. gücün dağıtılma biçimleri eylem biçimleri efendim işte düzeni sağlam sağlarken başvuracağı bir tür ölçüt yani metodoloji olabilir. Adalet de bu şekilde değerlendirilebilir. Evet. Ama elbette ki bu kavramların yorumlanma biçimleri farklı. Dolayısıyla şimdiye kadar söylediğimiz fasılda ee, söyledi, bu, şimdiye kadar fasılda söylediklerimiz esas itibariyle o başlangıç durumundaki boşlukta e, örtülü, gizli efendim üzerinde uzlaşılmış bütün siyasi geleneklerin aynı anda kabul ettikleri bir mütevatir zemin bir tür sözleşmenin maddelerinden bahsettik. Peki evet. o zaman e, şimdiki soru e, şu olabilir ne oluyor da yani her şey bu kadar ortak iken, bu kadar üzerinde ittifak edilmişken, bir teorik ilkeler üzerinde. Ne oluyor da e, Farklı farklı gelenekler ortaya çıktı iklam siyaset düşüncesinde. Ve bu gelenekler e, bazen birbirleriyle de çatışıyorlar. Sadece şey değil, efendim farklı olmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda bir tür çatışmaya da giriyorlar. Şimdi bu bu soruyu cevaplamak için de başlangıç durumundaki boşlu teorik ilkelerinin, yani o boşluğu yapılandıran teorik ilkelerinin ilkelerin, yani bu bahsettiğim sözleşmenin ana maddelerin yanına bir de sosyopolitik koşullardan gelen pratik bir takım mevzuları eklemek lazım. Yani Oradaki diyaloğun nasıl olduğunu görmek gerekiyor. Bu diyalog, bu diyalog e, ise, ben yine buradan, metinden okuyacağım onu. E, şöyle, yani bütün siyaset geleneklerinin, İslam siyasi düşünce geleneklerini önceleyen, ve dolayısıyla da hepsinin ortak kabul ettiği teorik unsurlarla diyaloğa geçen pratik unsurlardan bahsedeceğim şimdi. Bunlar da, e, kaç tane... Dört taneymiş, aynı. Bir, sosyopolitik yaşama ilişkin aşkın teorik ilkelerin tespiti için Kur'an ve sünnete müracaat biçimlerindeki farklılıklar. Teorik ilkemiz bunun zorunluluğuydu ya, şimdi biçimlerindeki evet. farklılıklar. Özellikle yöneticinin Nas'la tayini, dolayısıyla onun itikadiliği hakkında daha sonra Şia, mutezile ve ehli sünnet gibi baskın ekollerin ortaya çıkmasına öncülük eden yaklaşım farklılıkları. yani Teorik ilkeleri e, detaylandırma biçimleri aslında. E, bunları anlatacağım. Varlığı iki, varlığı zorunlu olan yöneticinin pratik varlığındaki eftaliyet ve meşruiyete ilişkin tartışmalar. Özellikle başlangıç durumunda oluşan siyasi boşlukta bir yönetici belirlemek üzere yapılan ısrarların neticesinde önce Hazreti Ebu Bekir, ardından ise sırasıyla diğer halifelerin halife olma biçimleri, süreçleri ve ehliyetleriyle ilgili ortaya çıkan eftaliyet ve meşruiyet sorunlarına yönelik tartışmalar. Bunlar hepsi farklılıkların sebeplerini ortaya koyuyor. Pratik unsurlar çünkü bunlar hepsi yaşanmış şeyler. 3. Asabiyeti pratik bir referans ilke olarak bu tartışmalara eklemleyen sosyopolitik koşullar, özellikle asabiyetin insan doğasında köklenen ya bilfiyl iktar talepleri ya da itirazları bağlamında Kureyş, Ehli Beyt, Ümeyye oğulları, Haşimoğulları ve Abbasoğulları gibi biri diğeriyle ilişkili asabiyetlerin bazen yalnızca meşruiyetin bazen de hem eftâliyet hem de meşruiyetin pratik bir referans ilkesi haline gelerek iktidar rekabetlerinde yer almaz. İlk dönemdeki çatışmaların efendim e, yorumların çoğunun bu asabiyetler arasında olduğunu ve her birinin bu asabiyetleri tabana yerleştirmeye çalıştığını çalıştığında dikkatinizi çeker Ve dört son olarak pratik siyasi çatışmalardaki tarafların ya da faillerin teolojik durumu. Özellikle Sıffin, Cemel, Hakem olayı, Kerbela ve onunla ilişkili diğer olaylar başta olmak üzere faillerinin ve taraflarının Müslümanlar olduğu bazı gruplar veya sabiyetler arasında söz konusu tartışmaları şu ya da bu şekilde hem görünür kılan hem de besleyen ve teolojik bazı cevapları gerektiren pratik siyasi çatışmalar. Şimdi evet. bütün bu o, olaylar, bütün bu olaylar ve bu olayların dayandığı teorik e, zeminlerle olan diyaloglar, e, İslam siyasi düşünce geleneklerinden önce ortaya çıkmıştır. İslam yani bu saydığımız pratik unsurlar, bu dört unsur. Anladığım kadarıyla Peygamberin, Hazreti Peygamberin vefatıyla e, yani Emeviler dönemine kadar yaşanmış olaylardan. E, Aynen öyle, Abbasilerin, Abbasilerin ilk dönemlerine kadar, kadar. E, o yaşanmış olaylar e, ve dolayısıyla da zaten biz klasik literatürde baktığımız zaman bizim e, ilk eserlerimiz Hicri 2. yüzyılla kayıtlanıyor Yani Abbasilerin ilk dönemlerine e, kadar evet, gidebiliyoruz. Dolayısıyla o zamana kadar pratikte birçok tartışma yapılıyor ve bu tartışmaların çoğunluğu siyasi bir bakıştan besleniyor ve bu sebeple zaten ben dedim ki İslam siyaset düşüncesi diğer İslam bilimlerinin de şeyine zeminine yerleşiyor. Şimdi şöyle bir şey diyebiliriz burada. Bu başlangıç durumundaki boşlukta bir araya gelen, diyaloğa geçen teorik unsurlarla pratik efendim gerçeklikleri e, yorumlama tarzları birbirinden farklıdır İslam'da. E, bunlara dair çok ciddi araştırmalar henüz maalesef ortaya konulabilmiş değildir. Ama eğer geçici bir ölçüde başvurabilirsek, geçici bir ölçüde, yani niye geçici diyorum, çünkü bunun üzerinde çok çok ciddi düşün, e, düşünmek ve e, bunu e, gerekçelendirmek, yani güçlendirmek lazım. Geçici evet. bir ölçüte müracaat edersek, kaygıları bakımından diyebiliriz ki, kaygıları bakımından dört tarzı İslam siyaset düşüncesi vardır diyebiliriz. Hani bu üç tarzı e, siyaset var ya Yusuf Akçuran'ın. Evet. E, biz ona dört tarzı siyaset diyelim. Dört tarzı <gülüyor> siyaset vardır diyebiliriz. Bunun, bunun birincisi e, kelam kitapları. Yani kelami siyaset. Ben e, böyle özet özet geçeyim. Aynı zamanda sıralamış olurum diye diğerlerinde. Heh, kelami siyasetin temel kaygısı şu odur. E, teorik ilkelerin meşruiyetinden Hareket ederek, hareket ederek pratik durumun meşru, meşruiyetini de aynı zamanda e, mevzu bahis etmek. Evet. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani bu kaygılarla yazılan eserleri geçici bir ölçütle, yani geçici ölçütümüz kaygı, eserlerin yazılışının ardındaki kaygı, bu kaygıdan hareketle yazılan eserleri kelam, eserleri diyebiliriz. Ve bunlar e, kaba halinde Şii ve Ehli Sünnet. Tabi mutezile başka hariciler falan da var ama biz e, Şii ve Ehli Sünnet diye, diyebiliriz. Ne yaptı kelam kitapları? Ehli Sünnet e, mütekellimleri temel olarak başlangıç durumundaki boşluk fikrini kabul ettiler. Onayladılar. Yani dediler ki, özetle söylüyorum hepsini ortak kesen, dediler ki bu başlangıç durumundaki boşlukta e, mütevâtir zemin haline gelen o benim bahsettiğim bir tür sözleşmenin maddeleri detaylandırılmamıştır ve bunların detaylandırılması zamana, mekana, koşula, efendim e, kendine özgürlüğe falan bırakılmıştır. Fakat bunları belirlerken bu e, teorik ilkelerle çatışmamak değil uzlaşmak U uzlaşarak bunları biz belirleriz. E, diyordu. Ve bu sebeple de dediler ki mesela Hazreti Ebu Bekir ilk, ilk olaydır diyebiliriz. Hazreti Ebubekir'in Bekir'in halife tartışmalar. Hazreti Ebu Bekir e, halife olmaya e, halife oldu. Hem meşrudur hem de meftuldur. Yani e, eftaldır e, aynı zamanda. Çünkü deyip zamana ve işte koşullara, mekana, asabiyete referanslarla gerekçelendirdiler. Evet. Bu, bu kaygıyla yazıldı. Fakat Şii e, mütekellimler e, başlangıç durumundaki boşluk fikrini reddettiler. Hmm. Şii mütekellimler. Neden reddettiler? Çünkü onlar ilahi desteği, yani sosyopolitik ilişkilerdeki ilahi desteği peygamberlere sağlanan ilahi desteği bir tür nas, vasilik ve tayin gibi kavramlar üzerinden halifeye ya da imama da aktardılar. Yani bir tür boşluk oluş, oluşturmadılar orada. Yani vahiy bir şekilde devam ediyor ve boşluk oluşmadı. Dolayısıyla başlangıç durumundaki boşluk fikrini reddettiler. Boşluk fikrini reddettikleri için, ee, e, Şii, e, Şii mütekellimler ee, Hz. Ebu Bekir, Hz. Hazreti Ömer Hz. Hazreti Osman'a e, e, Osman kadar yani Hz. Ali'ye kadar ilk üç halifenin hilafetinin ne meşru olduğunu ne de meftul olduğunu e, düşündüler. Böyle iddia ettiler. Dediler ki meşru değil çünkü vahiy devam ediyordu. Peygamber vesayetle, vasilikle onu Hz. Ali'ye aktardı. Hazreti hmm. Ali ve onun soyundan gelmesi gerekiyordu fakat diğerleri bir tür zulmederek onu ondan gasp ettiler. Yani buradaki evet. temel e, yani referansları Halife Kureyş'tendir e, hadisi şerifi mi acaba? Yani Nasıl olarak bunu mu öne sürdüler yoksa Kur'an'dan e, hangi Yok, bu, referans da... aldılar? nasıl olarak ehli sünnet Kureyşilik hadisini öne sürüyor ehli sünnet şimdi evet. ona ileride eğer bir şey olursa oraya da girebiliriz mesela onu ehli bekte ilişkili olarak bence okumak hmm. lazım yani hmm. çünkü evet. o aynı zamanda sünni ulemayı da eleştirdiğimiz bir nokta eleştirildik eleştirdikleri evet. bir nokta ee, şey şey kelamcılar ondan ziyade yani bir sır şeklinde, bir sır Hı. şeklinde peygamberin Hz Ali'ye bu sırrı yani bir tür peygamberlik sırrını aktardığını dolayısıyla da bu aktarımla birlikte Hz Ali'nin tıpkı peygamber yani bunu tırnağ alarak söyleyeyim sadece mevzuyu açık kılmak için arkadaşlar yanlış anlamasın bir tür peygamberleştiğini düşündüler. Yani peygamberin sahip olduğu sıfatlara sahip oldular. O şekilde de bir boşluk fikri oluşmadı. Yani onlar da masumdur, hata yapmazlar, Allah'la irtibatlıdırlar. Dolayısıyla hataları düzeltilir imamların. Dolayısıyla da e, onlar varken başkalarının halife olması e, kesinlikle ne meşhudur ne de eftaliyete uyar. Diye teorik olarak mı? Yani şunu demeye çalışıyorum esas itibariyle. Temel bir farklılık olarak. Şii mütekellimler. Başlangıç durumundaki boşluğa itikadi bir boyut eklediler. İtikadi bir boyut ekledikleri için de kelam kitaplarını aldılar bu mevzuyu, hilafeti imameti. Çünkü kelam esasla itikadi mevzuların tartışıldığı bir yerdir. İmamet ve hilafeti kelam kitaplarında tartıştılar. Sünni ulemada onlara bir tür cevap olsun diye, onların tartıştığı yerden onlara cevap olsun diye arizi bir şekilde kelam kitaplarını aldılar, hilafet mevzusu. Son mevzu hep şeydir, e, hilafet mevzusudur kelam kitaplarını. Arizi bir şekilde aldılar. Fakat sünni ulema bunun kelam mevzusu olmadığının çok iyi farkındaydı. Ve kelam kitaplarında da bunu tartışırken aslında hukuki bir mevzu olarak tartışıyorlardı. E, hmm. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Bir sonraki geleneğe geçersek, yani sünni ulema esas itibariyle e, imameti, hilafeti, hukuki yani fıkhın bir konusu olarak kabul etmiştir. Fakat kelam kitaplarında tartışılmıştır. Şimdi bunun eğer arkadaşlar merak ederlerse belki sonra e, bakarlar e, şey yaparlar diye tabii ki bu kelam e, geleneğinde ilk yani Şii, önce Şii'yi söyleyeyim e, Şii kelam kitapları İmam Cafer-i Sadık'ın ki hiç ikinci asra denk geliyor öğrencilerine kadar gidiyor e, oradan başlatılıyor Bulunan e, mutezili, işte Allah gibi mutezili kelamcılar da, da çağdaşlar. Bu öğrencilerin bugün eserleri elimizde mevcut değil. Fakat eserlerin isimleri, tabakat kitaplarında eserlerin isimleri elimizde mevcut. Ve o eserlerin isimlerinin tamamı hilafetle efendim imametle ilgili. E, i̇lk olarak İmam Cafer Sadık'tan başladığını söyleyebiliriz. Fakat bunu sistemleştiren, Şii kelamcılar içerisinde bunu sistemleştiren özellikle bu konudaki hadisleri derleyip tova, e, toparlayan şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar İki, ikinci, ikinci asırdan e, efendim e, dördüncü, beşinci asra kadar ki bir yelpazeden bahsediyorum. Evet. Yani aynı zamanda kuruluştan sistemleştiği dönemlere kadar. Dolayısıyla aşağı doğru on ikinci, on üçüncü yüzyıllara doğru sarktığımızda en önemli isimleri olarak Hilli Küleyni hadisçidir. Bu konudaki e, hadisleri derleyip toparlamıştır. E, Küleyni ve tabii ki Tusi, Nasreddin Tusi. Yani biraz daha felsefi bir boyutta ama kelam geleneği içerisinde onu değerlendiriyoruz. Bu o, kişilerdir. Şii e, alimlerin, efendim imameti ve hilafeti sistemleştiren kişiler. Buna karşılık ehli sünnetin içerisinde de her ne kadar biz daha çok e, Fıkıh geleneği içerisinde değerlendirirsek Ebu Hanife ilk bu mevzuyu kelami olarak da ilk tartışanlardan bir tanesidir. El Fıkır Ekber isimli eserinde mevzuyu tartışır. Fakat çok dağınıktır. Yani hani bir tedirginlik hali var şeylerde, sünni ulemada. Ya biz bunu kelamda tartışmalı mıyız, tartışmamalı mıyız, başlık açmalı mıyız, açmamalı mıyız gibi bir tedirginlik hali var. Çünkü oraya ait bir mevzu olmadığını düşünüyor. Ondan sonra İmam Eşari şöyle bir başlık atıyor kelam kitabında. Eşari diyor ki şöyle Hz. Ebu Bekir'in hilafeti yani hilafet değil de ya da imamet değil de Hz. Ebu Bekir'in hilafeti diye çünkü Şii ulema Hz. Ebu Bekir'in hilafetini çürüttüğünü yani meşruluk ve eftaliyet bakımından çürüttü, çürütürse Diğerlerinin de düşeceğini doğal olarak düşeceğini düşündüğü için, özellikle Hazreti Evvel Bekir'in hilafeti'ni çürütmeye çalışıyor. Eşari de, İmam Eşari de, Hazreti Evvel Bekir'in hilafeti diye başlık atarak Hazreti Evvel Bekir'in hilafetinin meşruiyetini ve eftaliyetini ispat etmekle bir tür sonrasını da bir öncül konumunda sonrasını da ispatladığını düşünüyor. O, o açıdan hilafet tartışması sadece Hazreti Evvel ile sınırlı. Fakat daha sonra arada uzun zamanlar, tartışmalar falan da gelişiyor. Ve bunu ilk kez sistemleştiren kişi İmam Bakillani oluyor. Bakillani bir tür sünni ulemanın kaygılarını, efendim tutumlarını bir araya getiren, sistemleştiren bir ee, perspektif ortaya koyuyor. Ee, şeyde. Fakat bunun yanında İmam Maturidi gibi, İmam Maturidi'nin kitabı tevhidi gibi, bazı ulemanın kelam yani tevhid kitabında böyle bir fasıl yoktur, tartışma yoktur. Yani biraz önce bahsettiğim o tedirgin tereddüt halinin e, bir göstergesi olarak. Sonraki dönem kelamcılarında vardır. Şimdi bir diğer İslam düşünce geleneği ise fıkıh gelenek dediğimiz gelenek arkadaşlar. fıkıh gelenek ise başlangıç durumundaki boşluk fikrini yani teorik ilkelerle, pratik ilkeler Arasındaki diyalog diyalog hukuki bir zeminde tartışmaya çalışıyor. Birinci boyutuyla bu. Ee, yani asli vazifesine dönüyor bir tür sünni e, gelenek. Asli vazifesine dönüyor. Ee, i̇kinci olarak bu süreç içerisinde aynı zamanda kelam kitaplarında çok sınırlı bir alanda ve bir de tedirginlik, tereddüt halinde tartışılan mevzunun Sünni epistemoloji açısından bazı kusurları tespit ediliyor. Efendim çünkü pratikte sürekli gelişen sosyopolitik durumlar var. Bu durumlara hukuki cevapların üretilmesi gerekiyor. Dolayısıyla da bir tür yani Şii geleneği dikkate almadan ama kendi içinde bir de tadil sürecini başlatıyor. Yani kendisine bir boyut daha ekliyor. Ee, diyebiliriz. Ee, Fıkıh siyaset geleneği ama temel derdi hukukilik. Yine burada da e, referansta bulunacağımız e, kişiler tabii ki e, yine e, İmam Ebu Hanife e, ve özellikle e, bu o, mevzuları e, mevzularla çok fazla gündeme gelen Mahverdi Maverdi bir tür İslam fıkıh geleneğin kurucusu olarak kabul edilebilir. Maverdi. Onun El Ahkam Sultaniyesini ve El Edebü Dünya ve Dinini e, biz daha çok böyle özellikle Ahkam Sultaniye, bile siyasetname gibi okuyoruz ama o tam bir fıkıh eseridir aslında. Fıkhi siyaseti örneğidir. Maverdi bu işe başlıyor. Cüveni onun geliştiricisidir. Gazali ise onun zirvesidir. Gazali. Cüveyn'inin El Gıyasül Ümem, özellikle Gazali'nin ise işte El İktisat Fil İtikad. yani birçok eseri Gazali siyasete mütealliktir. Fakat bu eserleri mesela neydi o meşhur şey yer altındaki örgüt hocam o dönemlerde Fatimiler, bu beylikler ne diyorlardı, haşhaşiler, bir şey daha var. Evet, mesela onların batinilik e e, batın mesela battı gibi battılik diye bir kitabı var yani Allah e, e, e, Yani bu tür eserleri biraz hani bir tür cevap üretme e, kaygısı Tıpkı kelam geleneği gibi olarak bir tarafa bırakırsak Gazali esas eseri yani kendisinin bir yere bir cevap üretmek zorunda değil bir tür kendi kararıyla yazdığı e, elektrisat ve itikad Son derece önemli bir eserdir İslam siyaset düşüncesi açısından. Tabii ki ondan onun hocası Cüven'in de Gıyasül Ümemi özellikle önemli bir eserdir. Şimdi burada özellikle Cüven'i Gazali ve sonrası yani Maverdi sonrası İslam sünni düşünce fıkıh geleneği yani Maverdi'yi son derece eleştiriyorlar. Hatta bazen hakarete varacak şekilde eleştiriyorlar. Neden? Hocam sizin sorunuz işte. Yani neden hilafetin Kureyş'ten olması gerektiğini halifede aranması gereken şartlar arasına yerleştirdi diye. Evet. Ee, bunu şimdi, Maverdi yerleştiriyor bir şey olarak Nas gibi. Ta, ee, sonraki gelenekte de Cüveyni'de de var mı acaba? Cüveyni bunu destekliyor yok, yok mu yoksa eleştiriyor mu? Cüveyni buna karşı çıkıyor. çıkıyor. Ama, ama şöyle bir şey var. Şimdi başlangıç durumundaki boşluğa geri dönelim. O boşlukta cereyan eden ilk siyasi münakaşa Hz. Ebu hilafetinin seçilmesi, yani halife seçilmesi. Halife seçilirken Ensar dedi ki halife bizden olmalı, işte biz şöyle şöyle yardımda bulunduk vesaire dedi. Macillerde halife bizden olmalı, işte biz hicret ettik vesaire gibi bir takım gerekçeler ürettiler. Evet. Ve sonra birisi dedi ki peygamberin, yani sahabelerden birisi orada, ismini bilmiyorum, ee, dedi ki Hz. Peygamber'in işte halife, e, benden sonra e, halife Kureyş'ten olacaktır ya da hilafet Kureyş'ten olacaktır gibi hmm. bir hadis söylüyor ve bunu duyan sahabiler de artık kabul ediyorlar. Yani Hz. Ebu Bekir'in e, Kureyş'ten, e, Kureyş'ten de çünkü, Hz. Ebu halifeliğini kabul ediyor, Ensar da kabul ediyor. Evet. Şimdi geri dönüyoruz. Maverdi'ye Maverdi e, de aranması gereken şartları sıralar adil olmak, cesur olmak, bilgili olmak alim olmak falan gibi böyle sıraladıktan sonra en sonuncu madde sanırım dokuzdu e, diyor ki halife Kureyş'ten ol evet. bundan dolayı da eleştiriliyor şimdi halife neden Kureyş'te olmalıdır? Ben de bir müddet çok eleştirdim e, yani eleştirdim derken kendi zihnimde kızıyordum ben de yani Maverdi'ye ya Arkadaş yani halife niye Kureyş'ten olsun yani? Ee, çünkü asabiyet, dedik ya bu teorik unsurlardan bir tanesi asabiyet olması lazım. Onun adaletini temin eden bir asabiyet. Ama bu asabiyet detaylandırılmamış. Dememiş ki illa Kureyş olacak. Tabii. Bugün başka bir asabiyet olabilir. Ben de kızıyordum Maverdi'ye. Fakat Hı. süreç içerisinde şunu anladım. Ee, Maverdi aslında orada halife Kureyş'ten olmalıdır derken bir tür Kelam ilminden fıkıh ilmine sızan bir tartışmayı sürdürüyor. Ne demek istiyorum? Çünkü e, e, Şii e, şi, ulema e, nesebi, soyu da itikadi bir boyut olarak değerlendirdiği için onu e, şeyde tartışıyor. E, kelam kitaplarında tartışıyor, sünni ulema. E Hayır. pardon, Şiilema. Şiilema. ki ehli beyt halife ehli beytten olmalıdır. Hı -hı. Şimdi ehli beytten olmalıdır dediği zaman Hazreti Ali ve soyu gibi o soy son derece daralmış bir soy zincirine sıkışıp kalıyor. Hı -hı. Fakat bu bunun üzerinden de Hazreti Ebubekir'in, Ömer'in, Efendim Osman'ın hilafetine e, saldırılar var. Çünkü e, ehli beytten değil. E, ama Maverdin'in yaptığı şey şu. Ehlibeyt asabiyetinin içeriğini genişletmeye çalışıyor. Yani Ehlibeyt'in de dahil olduğu Kureyş asabiyetini referans alıyor. Ve diyor evet. ki hayır Ehlibeyt'ten değil o kadar daraltmayalım Kureyş'ten de olur. Yani Kureyş'ten evet. alife Kureyş'ten da, olmalıdır. Dolayısıyla Kureyş'ten olmalıdır dediğinde aslında temel kaygı şu Hazreti Ebubeyki'nin, Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın hilafeti meşrulaşmış oluyor. Evet meşrulaşmış oluyor. Onun için kureyşilik mevzusu biraz da bununla ilgili diye düşünebiliriz. Ben biraz hızlanayım. Vakit sorulara kalsın. Evet, ee, üçüncü e, geleneğimiz arkadaşlar e, siyasetname geleneği. Siyasetname geleneğinin temel kaygısı hani geçici bir ölçüde olarak kaygıya e, müracaat ediyoruz ya e, siyasetname geleneğinin temel kaygısı ise mevcut bir siyasallığın, mevcut bir siyasallığın hangi koşullarda sürdürülebilir ya da sürdürülemez olduğuna ilişkin e, efendim e, bir takım perspektifler ortaya koyan eserlerdir. Yani bu kaygıyla yazılan eserlerdir. Yani bunlara bugünkü şeyde de bir tür siyasi raporlar da denilebilir. Yani sultanlara ya da halifelere önemli ilim adamları, devlet adamları işte İslam, yani başlangıç durumundaki boşluk fikrine geri gidiyoruz. Başlangıç durumundaki boşluk fik boşluk, boşluğu yapılandıran teorik unsurları bir tür ayna yaparak topluma bakılıyor ve ona göre toplumda gerek yöneticiden kaynaklı, yani yöneticinin pratiklerinden ya da yönetim kademelerindekilerin pratiklerinden kaynaklı, gerekse de yönetilenlerin pratiklerinden kaynaklı aksaklıklar nerelerde var? Bu teorik bakın pratik şeyler değil. Teorik unsurlar nerelerde çarpılıyor, bozuluyor efendim aslı aslı gibi olmaya başlıyor. Yani aslı değil aslında aslı gibi bir tür şeye dönüşüyor. Bunlara ilişkin bir takım bilgiler efendim veren, çözümler öneren ee, şeyler ee, eserlerdir. Bunun da en önemli e, düşünürleri hiç kuşkusuz Ab e, Emevilerin son dönemine ve Abbasilerin de e, ilk dönemine tanıklık eden İbnül Mükaffa ilk örneklerini veriyor. İbnül Mükaffa'nın e, El Risaletü e, Sahabe bir de El Edebül Kebir El Edebül Sagir diye e, üç tane eseri var. Bu üç eseri bir tür siyasetname örneğindedir ve özellikle El Edebül Kebir ee, hem yönetilenlere hem de yöneticilere e, ilişkin aksaklıkları tespit eden bir eser. El Edebü Sagir ise daha çok sadece efendim yöneticilere yazılmış bir e, eser olarak e, bu konunun ilk örneklerini ortaya koyuyor. Zaten siyasetname geleneği e, kökeni itibariyle Fars, Sintke'li e, kökenlidir. i̇bn Mukaffa da aslında İran asıllı yani Fars asıllı bir e, Düşünür. Dolayısıyla da ilk eserlerini de ortaya koyuyor. İkinci isim elbette ki yine Maverdi. Onun için bakın arkadaşlar yani böyle bıçak sırtı gibi bir düşünürü bir geleneğe ait kılıp diğerinin dışına atamıyoruz. Bir düşünür bir eseri üzerinden bir geleneğe başka eseri üzerinden bir başka geleneğe ait olabilir. Maverdi burada yine çok e, önemli e, bir isim. Ve özellikle de El bu Dünya ve Din eseri üzerinden. Yani Ahkam-ı Sultaniye üzerinden değil de edeb edebi Dünya ve Din üzerinden. Müthiş bir... Siyasetname istiyor. geleneğine giriyor. Evet. Aynı da. zamanda siyasetname geleneğinde. Çünkü o da tıpkı biraz önce İbn-i gibi dediğim gibi hem yöneticiye hem de yönetilenlere bir takım teorik yani İslam o başlangıç durumundaki boşluğu yapılandıran teorik ilkeleri hatırlatan buna göre aksaklıkları tespit eden ama sadece dünya hayatıyla İbnül Mükafat'dan farklı olarak dünya hayatına ilişkin takım önerileri dışına yani ahirete dairde bir şeyler, dine dairde bir şeyler söyleyen bir eser son derece kurucu bir metindir. Bu metni çok e, yeterince bilmiyoruz ve hepimizin çok e, daha yakından e, bildiği e, Nizamül Mülk, meşhur Nizamül Mülk siyasetname e, isimli evet. eseriyle. Selçuklu ıı, şey efendim veziri. Veziri. Şimdi ıı, siyasetname e, geleni ne aslında edepname, nasihatname gibi birtakım alt literatürlerde çıkarılabilir ve kaygılarından hareketle de, o detaylara girmeyelim ve son e, perspektif. Hocam zaten gözüm saate ilişti. Böyle zaman olarak da iyi gidiyoruz. Bir saat. gayet güzel. Sıkıntı yok. Şu an herhalde son... daha bir saat olmadı zaten. Evet evet ve 5 5-10 dakikamız var. 10 dakikamız vardı. Evet. Felsefi siyaset arkadaşlar son gelenek olarak. Tabii bunları kronolojik bir sıraya da aşağı yukarı yani belki siyasetname geleneğiyle şey yer değiştirebilir. Felsefi siyaset geleneği, ikisini yer değiştirse aşağı yukarı kronolojiye de uymuş olur. Felsefi siyaset geleneği de arkadaşlar, e, siyasetname geleneğinden farklı, hani mevcut bir siyasallığı değil de, bizatihi si, kendinde bir siyasallığın varlık koşullarını ve imkanlarını araştırıp soruşturan bir e, kaygıdan hareket ediyor. Ne? Bu o, eserler e, bu eserler tabii ki hemen hemen yani ilk İslam filozofu olarak kabul ettiğimiz Kindi'nin eserlerinde ciddi siyasi içerikler var tabii ki ama ondan önce Mutezi'yle kelamı içerisinde de bir tür felsefi e, gelenek olduğunu düşünüyorum. Yani orada da ciddi felse, e, siyasi tartışmalar var ama esas olarak tabii bizim bildiğimiz e, Farabi ile birlikte eee biraz işte antik Yunan e, siyasi düşünce geleneğinden e, Efendim beslenen ama bir taraftan da bunu dinle uzlaştırarak yani bir tür is, e, başlangıç durumundaki o e, boşluğu yapılandıran e, bir kanadını yapılandıran e, teorik unsurlarla da uzlaştırmaya e, o uzlaştırarak Efendim e, Yunan siyasi geleneğini bir kaygıyla Farabi bu, bu imkanları tartışıyor Dolayısıyla da mevcut bir siyasallıktan ziyade bizatihi siyasallığın kendi imkanlarını amaçlarını gayelerini Efendim tartışan eserlerdir o açıdan Farabi belli öncüllerden Aslında belli öncüler dedim Tam da teorik öncüllerden başlangıç durumundaki boşlukta teorik öncüllerden hareket ederek ideal bir e, siyaset tasarımı tasarısı ortaya koyuyor. Evet. Şimdi bunlar da günümüzde bu tür e, çabalar biraz küçümseniyor. Biraz e, efendim e, hafif alınıyor ya da e, gereksiz görülüyor. Belki daha e, iyi bir e, kavram olabilir ama e, fakat e, Farabi veya Farabici e, geleneğin bu çabaları son derece önemli bir çabadır. Yani onlar evet yani her bir siyasi geleneğin içerisinde bir tür realist ve bir tür idealist biraz önce söylediklerim de yani hem realist kanatlar var hem de idealist kanatlar var. Her bir geleneğin içerisinde. Farah bir felsefi siyaset geleneğin idealist kavramında evet kanadında Hı. yer alıyor. i̇bn Sina ee, Farabi gibi çok e, e, siyaset ağırlıklı eserler yazmadı fakat genel külliyatı içerisinde biz onun siyasi düşüncelerine ulaşabiliyoruz. Biraz daha Farabi ile efendim Kenamcılar arasına yerleşiyor. Yani Farabi gibi mesela fe, filo, felsefenin ilkelerini faal akıldan yani siyaset felsefesinin ilkelerini faal akıldan filozofun filozof kralın zihnine oradan topluma gibi bir tasarıdan ziyade doğrudan peygambere havale ediyor. Yani peygamberden ilkelerini e, almaya havale ediyor. Dolayısıyla i̇bn Sina aslında bizi başlangıç durumundaki boşluk fikrine ve oradaki teorik ilkelere Farabi gibi bir tür dolandırmadan doğrudan efendim yönlendirmiş oluyor. Ve bu işin realist kanatının belki de zirvesinde arkadaşlar, Dediğim gibi bakın e, özellikle hicri 2. yüzyılla 4. 5. yüzyıl arasında e, kalmaya çalıştım. Sonrasına dair isimler söylemedim. Çok güçlü isimler var esas sonrasında. Ama biz oluşumunu şey yapıyoruz. Her ne kadar bu de, e, 12. yüzyılın sonrasına e, e, sonrasında olsa da sadece uzmanlık alanımda olduğu için mahmudiye. <gülüyor> İni aldın. İni <Hüseyin>. evet, <gülüyor> <Haldın>, Bu işin. <gülüyor> Evet, yani, realist e, tarafının e, zirvesini temsil eder diyebiliriz. Şimdi evet. tabii ki biraz önce aktarmaya çalıştığım, özet itibariyle aktarmaya çalıştığım bu siyasi düşünce gelenekleri her biri kendi içinde e, farklılaşır aynı zamanda. Yani biz merceği yakınlaştırırsak e, kendi içine yaklaşır. Dolayısıyla temel olarak şöyle bir sorudan neşet ettiğini söyleyebiliriz o farklılıklarında girmeyeceğiz yani başlangıç durumundaki boşluk boşluğu yapılandıran efendim teorik e, ilkelerin eşliğinde e, siyaseti kim nasıl ve hangi araçlarla yönetir ya da yönetmelidir. Şimdi böyle bir sorudan bu soruya cevapları oranında birbirine benzeşir ya da ayrışırlar. Yani evet. bu farklılığın en önemlisi mesela sorunun yüklem formunda. Kimisi İbni Haldun kim, nasıl ve hangi araçlarla yönetir diye sorar mesela. Yani hı hı. en azından e, İbn. Dolayısıyla İbni Haldun felsefi siyaset geleneğin realist efendim tarafına yaslanarak bir cevap üretir. Ee, soruyu yüklem formunu bu şekilde e, sorduğunuzda. Aynı, mesela Farabi ise kim, hangi, e, kim, nasıl ve hangi araçlarla yönetmelidir? diye bir soru sorar. Ve dolayısıyla idealist kanadına yaklaşır. Hı -hı. Arkadaşlar aynı perspektifleri e, siyasetname geleneğine, fıkıh geleneğine, kelam geleneğine de taşıyıp Orada da isimleri birbirinden ayrıştırabiliriz. Ama bu tasnifle, bu soru eşliğinde yaklaşırsak tabii ki şöyle bir ayırma gideceğiz. Realist, idealist. Her bir geleneğin içerisinde realist, idealist. Fakat daha farklı ölçütlere başvurduğumuzda idealist olan düşünürlerinde çeşitli kavramlar, yöntemler, efendim öneriler üzerinden birbirinden farklılaştığını realist olanların da yine aynı şekilde birbirine farklılaştıklarını görebiliriz. Sonuç olarak ben şöyle bir şey e, söyleyerek bitireyim. Dolayısıyla da İslam siyaset düşüncesi e, esas itibariyle e, benim son derece kurucu e, ve olumlu bir içerik yüklediğim boşluk bir kavram olarak kullanıyorum. Boşluk e, fikrinin e, içinden Adeta bütün yerelliklere, bütün efendim kendine özgürlüklere kapı aralayan, açan, dolayısıyla teorik unsurlarla pratik belirleyenler arasında gerilim meydana getiren. Fakat bu gerilimde hem teorik unsurların korunması bir tür sağlanır hem de pratik gerçeklikleri belli bir zamanın ve mekanın koşullarıyla dondurmaz. Başka zaman ve mekanlarında kendini orada ifade etmesine her ne kadar bir gerilim biçiminde de olsa ifade etmesine dolayısıyla da kurucu bir pay almasına imkan veren ve e, eğer ki bir karşılaştırma yapacaksak başka siyasi düşünce gerekmesi Hristiyan düşünce geleneği gibi oralarla kıyaslanamayacak kadar e, reel politik durumlara önem veren ve onları da e, efendim Kurucu olarak dolayısıyla o boşlukta diyaloğa geçip onlara kuruculuk payı veren bir siyasi düşünce geleneğidir. Üst çatısı olarak bir böyle bir siyasi düşünce geleneğidir e, diyebiliriz. E, düşünürler de bu boşlukta efendim yorumları itibariyle bir <gülüyor> Bazen mesela Maverdi'nin yaşadığı dönemi esas alırsak onun hilafetin kureyşliliğine hala atıf yapıyor olması... Normal. Dolayısıyla da e, ondan sonra gelen Cüveyni ve Gazali gibi kişilerin de onu eleştiriyor olması yine normal. Çünkü o boşluk e, fikrinde başlangıç durumundaki boşlukta efendim o pratik bir kanat değişiyor sürekli ve her düşünür kendi çağının koşullarının çocuğu olarak oraya bir yorum e, getirmiş oluyor. Tabii ki bunu söyleyerek tamamen ya her şey güllük, gülistanlık falan, falan demeye çalışmıyorum. Zaten boşluk fikrinin ilk o siyasi olaylarından bahsettim. Yani Müslümanları, Müslümanların Müslümanları öldürdüğü, efendim, onların teolojik durumlarının ne olacağına dair ilişkin bir takım kelami arayışların, cevapların, çatışmalarında olduğunu vesaire söyledim. Fakat haksızlık etmemek adına, İslam siyaset düşüncesine haksızlık etmemek adına onun bu kurucu, tarafını onun bugün onun olumsuzluk hanesine yazılan temel unsurların nasıl da olumlu ve kurucu bir işleve sahip olduğuna dikkat çekmeye çalıştım Muhammed Hocam. Ben teşekkür ediyorum burada. Kanuran Hocam, <gülüyor> biz teşekkür ederiz. Gayet zihin açıcı oldu bizim açımızdan. İslam siyaset düşüncesinin tarihsel serencanını yaşanmış gerçekler paralelinde yani hem kuramsal e, teorik zeminini, mabadini, ilkelerini bize e, kendi çıkarımlarınız ve e, kuramınız e, doğrultusunda aktardınız. Bizim zihnimizde bu iş şekillendi. Kelami perspektifini de, fıkhi perspektifini de, siyasetname geleneğindeki, işte adab literatüründeki boyutunu da, siyaset felsefesi <gülüyor> ve filozoflar, İslam filozofları Bakımından bunun hem ideal, idealizmle hem de realizmle örtüşen yanlarını gayet açıklayıcı bir şekilde izah ettiniz. Açıkçası ben çok aydınlandım, çok tatmin oldum. Öğrencilerimiz de, arkadaşlarımız da muhtemelen benimle aynı fikri paylaşıyorlardır. Şimdi tabii benim sorum var ama öncelikle katılınca arkadaşlara ben bir söz vereyim sorusu olan arkadaşımız Kamuran Hocam'a sorabilirsiniz arkadaşlar. Buyurun. Söze girebilirsiniz. Sorusu olan arkadaş. Soruduyla de ben bir ekleme yapabilir miyim? Tabii. tabii Murat Bey. Şimdi öncelikle teşekkür ediyoruz Kamuran Bey'e. Vermiş olduğu bilgilerden dolayı. Benim buradan anlatılanlardan ek olarak şunu da söylemek isterim. İslamiyet'in ilk döneminden bahsetti Kanuran Bey. Ve özellikle ilk halifenin, yani Hz. Ebebik'in seçilmesiyle ilgili sorundan bahsetti. Ve o sorunun hem sünni tarafta hem şey tarafta farklı algılanmasından bahsetti. Şimdi e, burada şöyle bir konu daha aslında karşımıza çıkıyor. Soy meselesi. Yani yönetilecek kişi Kureyş'ten mi olmalı? Peygamber Efendimiz'in soyundan mı olmalı? Yoksa normal bir insanda yönetime talip olabilir mi sorusu burada en gündemde olan soruydu ee, ama evveliyatında e, çok önemli bir başka olay daha var o da şu Aslında İslamiyet öncesi Arabistan'a baktığımızda e, kavimlerin kendi aralarında devamlı savaştığı medeniyet olamamış ee, çok ciddi anlamda askeri ve ekonomik gücü olmayan bir toplum görüyoruz İslamiyet öncesinde. Ee, o dönemde esas iki tane güç var. Birisi Bizans, diğeri de e, Pers ve Sasani İmparatorluğu. Bu iki güç e, Arabistan'ın üzerinde e, özellikle de etkinler. Yani hem siyasi hem ekonomik olarak Özellikle İranlılar ve Bizanslılar devamlı Arabistan Yarımadası'nda çatışma içerisindeler. Fakat İslamiyet'ten sonra bu denge değişiyor. Değiştikten sonra da e, Arap Yarımadası'nda ciddi bir kültürel, ekonomik ve askeri bir güç ortaya çıkıyor. İlk İslam devletinin kurulmasıyla birlikte. E, bu devlet kurulduktan sonra İslamiyet'in Peygamberimizin vefatıyla birlikte bir yönetim krizi çıkıyor. Kamil Bey'in de ifade ettiği gibi. Burada e, ilk krizde çok ciddi bir e, başarı sağlanarak çatışmaya dönmeden Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği kabul ediliyor. Fakat e, bu bazı itirazlar da oluyor burada. Özellikle Kureyş cephesinden ve ensar cephesinden itirazlar olmasına rağmen daha iyi bir adayın ortaya çıkamaması sebebiyle Hazreti Ebubekir kabul ediliyor. Hazreti Ebubekir'in iki seneli kalifeliği çok zor şartlar altında geçiyor çünkü bir sürü peygamberin önünden sonra bir sürü yalancı peygamber ortaya çıkıyor ve savaşlar söz konusu bu dönemde. Hazreti Ebubekir'in Vefatıyla ile birlikte Hazreti Ömer seçiliyor. O da farklı bir şekilde seçiliyor. Hı -hı. Hazreti Öbü Bekir'i kimse e, yani Hazreti... sizde siz galiba benim güzergahı takip edip sonuna kadar gitmeyeceksiniz değil mi? Murat <gülüyor> <gülüyor> Bey zamanımızı da <gülüyor> Hı -hı. de evet. böyle <gülüyor> güzergahı böyle bir daha millet şey olmasın şimdi. Evet. Ha, yok ya yani, burada hep birlikte sohbet ediyoruz zannedersem. Aflarını sığınarak bir beş dakikada beni dinleyebilirler. Şimdi burada önemli olan şu, benim anlatmak istediğim mesele aslında şu, her pe, her halifenin seçiminde farklı bir metot izleniyor. Hz. Öbü Bekir'den sonra Hz. Ömer geliyor. Hz. Ömer'in seçimiyle birlikte İslam Devleti bir imparatorluk oluyor. Asıl işte meselenin başladığı bence banteli dediğimiz yer burası. Çünkü Hazreti Ömer, Hazreti Ömer e, çok büyük bir şey yapıyor. Nedir bu? Suriye'yi e, fethediyor, arkasından Filistin bölgesini fethediyor, arkasından Mısır bölgesini fethediyor ve daha da önemlisi olan Sasani İmparatorluğunu fethediyor. Şimdi e, Şia'nın doğuşunun sebebiyle alakalı kafalarda biraz soru işareti kaldı. Bunu da burada Gidermek için de bunu açtım biraz. Şimdi Sasani İmparatorluğu Feth olunca ve İslamiyet'e geçince İranlılar bunu çok hazmedemiyorlar. Çünkü yüzyıllar boyunca bir medeniyetleri var ve Bedevi Araplar gelip bu ellerindeki gücü alıyorlar. Bu arada Kisra'nın son Kisra'a Cedin kızı Arabistan'a getiriliyor. Ve daha sonraki dönemlerde e, bu e, hanfendi e, ismi Şehzaden Hazreti Hüseyinle evleniyor. Şimdi bakın burada e, çok enteresan bir şey var. E, Şiir şiirlerin hep bahsetmiş olduğu hani kureşte olmalıdır yönetim lafiyet meselesine geldiğimizde şiirler şunu söylüyor. Hazreti Hüseyin'in soyu olmalıdır diyor. Bakın yani burada şöyle bir şey var. Yani e, Hazreti Ali'nin birçok oğlu var, üç tane oğlu var. Ama sadece Hazret Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin'den bu soy devam ediyor diyorlar. Bunun da en büyük sebebi... Bu Hazreti... ne zaman ortaya çıktı hocam? Efendim? Hazreti Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidinden, Zeynel Abidin'den devam etmeli görüşü ne zaman ortaya çıktı? Biliyor Şu, an, şu anki şey görüşü şu andaki. Tamam, yani çıkış yeri neresi? Çıkış yeri Abbasilerin kurulmasından sonra. Şimdi dolayısıyla şu, yani sizin bahsetmeye çalıştığınız şey belki netleştirmek lazım ama tabii ki o detaylara giremiyoruz. Şöyle, yani Kureyşilik kendi içerisinde, yani Kureyşilik de beytle alakalı. ilk dönem Emeviler, yani Emevilerle aslında Ehli beyt dedikleri Kavram bittikçe daralmıştır hocam. İlk dönemde e, Abbasileri de içerecek şekilde bir genişliğe sahiptir. Ve dolayısıyla Emevi halifelerine karşı Abbas soyundan Abbas oğullarıyla Haşim Haşimoğulları aynı anda birlikte mücadele etmişlerdir. Fakat Emevilerin yıkılmasından sonra Abbasiler iktidara geldi, gelince Abbas oğulları iktidara geldi. Tırnak içerisinde Ehlibeyt yani Ali oğulları Ali oğulları bir tür kendilerine ihanet edildiğini düşündüler Abbasiler tarafından ve bu bu sefer Ehlibeyt Ali oğullarıyla sınırlandırıldı. Fakat daha sonra Abbasiler özellikle Ali oğullarının gücünü de dağıtmak üzere Hazreti Hasan, Hasan ve Hüseyin oğullarını birbirinden ayırdılar. Dolayısıyla bir takım imtiyazlar verdiler Hasan oğullarına. Ondan sonra Ehlibeyt kavramı giderek Hüseyin oğulları ve Zeynel oğulları yani o da daralarak gelmiştir hocam. Onun da <gülüyor> e, bağlantısı olarak Kisra kızının Hazreti Hüseyin'in de evli olmasının oradan bir e, Kisra e, soyunun çünkü bakın Kisra e, yani Sasaniler'de de kutsal soy hikayesi vardır. Yani orada da tanrısal bir soy yönetimde bulunmalıdır hikayesi veya öngörüsü Şia'dan alınıp yani Şia bunu alıp İslam e, siyasetini sokmuştur. Bunu ben açmak istedim. E, İmkan verdiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Naf Bey. Biz sağ olun. <gülüyor> teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar başka sorusu olan var mı? Kamuran Hocamıza? Sanırım yok. Hocam ben kısaca şunu sorayım. Ee, şimdi İslam siyaset düşüncesinde e, yönetimin unsurlarını belirleyen yasak koyucu. E, temel yasa koyucu ilke, yani Tanrı olarak e, hani biliniyor. E, İbni Haldun açısından bunu bir bize değerlendirebilir misiniz? İbni Haldun bu e, yasa koyucu konusunda yani dini temel referans ya da Tanrı'yı temel yasa koyucu olarak görüyor mu? Yoksa buna yani, e, doğal bir yasayı imkan almak e, dahilinde göre, görüyor mu onu bir değerlendirebilir misiniz kısaca? Evet hocam teşekkür ediyorum ee, şimdi tabi e, yani İbn Haldun da esas itibariyle yani biraz önce bahsettiğimiz o teorik şemaya e, bağlı diyebiliriz yani esas itibariyle. fakat e, merceği e, işte detaya indirdiğimizde e, İbn Haldun zaman zaman tabii ki Hani her şey güllük gülistanlıkta değil e, demiştim ya. İmdi Haldun zaman zaman mesela işte özellikle e, bu diyalog yani teorik ve pratik konusullar arasındaki diyaloğun işte e, ideal tarafına yerleşen düşünürler e, müthiş bir baskınlık oluşturuyorlar. Bu hem kelamda öyle hem felsefede öyle hem de tasavvuf e, geleneğinde öyle. Dolayısıyla İmdi Haldun bir tür bu hemisemolojilere karşı e, olarak onun o teorik, pratik belirleyenler tarafını öne çıkarıyor. Şimdi burada mevzu şu, e, e, soru sorma biçimleri farklı dedim ya genel olarak, diğerleri nasıl olmalıdır, yani nokta nokta nasıl olmalıdır e, ile bitirirken, İbni Haldun nasıldır e, ile bitirdi Dolayısıyla diğerleri e, teorik e, unsurlardan, pratik unsurlara hep baktılar ve orada varsa bir aksaklık teoriye uydurmaya e, çalıştılar. Fakat İbn Haldun pratik unsurlardan teorik unsurlara baktı. Ee, ve e, o da aynı şekilde de, yani metodolojiyi değiştirdi. İbn Haldun onun için merkeze dedi ki merkeze Asabiyet kavramını, gücü, mülkü, umranı, toplumu, siyaseti yerleştirdi ve bu güç üzerinden ortaya çıkan bir tür beden olarak diyelim yani an, e, hızlı geçelim anlaşılır olduğumuz. Evet. Önce bir toplumun var olması gerektiğini e, söyledi. Daha sonra da bu toplum en iyi formu, bu toplumun en iyi formu nasıldır? Nasıl olmalıdır? Değildi bakın tekrar. Nasıldır en iyi formu? Nasıldır diye sordu. Tekrar tarihe baktı. Yani tekrar pratiklere baktı aslında. Ya daha doğrusu şöyle, teoriyle pratiğin diyalog biçimlerine baktı bu sefer. Tarihe. Dönüp baktığında mesela dedi ki hilafet, yani ilk dört halifeden bahsediyor. Hilafet bunun en iyi formlarından biridir dedi. E, hatta en iyi formudur. Çünkü... Biz bir beden olarak toplumu düşündüğümüzde, bir güç olarak, bir asabiyet olarak düşündüğümüzde, toplumun bu güç üzerinde beden et, bedenleştiğini düşündüğümüzde, <gülüyor> bu bedenin üstüne bir takım elbiseler giydiriyoruz. Örneğin bir akıl, akli ilkelere referans eden referans gönderen bir elbise giydik. Ondan sonra bir de bunun işte dini ilkelere referans veren bir elbise daha giydik. Gittikçe yetkin ve ideal bir form ortaya çıkıyor. Onun için inanıyordun dinle e, e, güç yani toplum efendim asabiyet arasında e, kök dal benzetmesi yapıyor. Diyor ki ben, asabiyet köktür, din onun dallarıdır. Onun yani dal olmadan kök bir işe yaramaz yani ideal bir şey değil. aslında Çirkin bir şey, kaba bir güç olur. Yani çok kaba bir şey. Ne, ne bir zerafet, ne bir nezaket, ne bir kemalet, hiçbir şey ortaya çıkmaz. Çıplak bir güçten bahsediyor. Sadece kök olduğu için. Şey. Size bir ağaç metaforu bile oluşturmuyor aslında. Fakat o ağacı yetkinleştiren şey onun dallarıdır. Fakat i̇bn e, Haldun kendisinden öncekiler de şunu, ya arkadaş siz hep dallarını anlattınız, bu işin kökünü anlatmıyorsunuz. Hmm. Yani işin dallarını anlattınız. Bu işin bir kökü var ve kökü de şudur deyip, kökünü e, açıklamaya evet. çalıştı. Yani bu şekilde kaba haliyle ayrıldı diyebiliriz. Yani. Evet, evet, evet. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ee, davetimizi icabet edip katıldığınız için, bizi aydınlattığınız için e, tekrar arkadaşlarım adına, katılımcılar adına çok teşekkür ediyorum. Programımızı e, burada bitireceğiz. Kayıt zaten YouTube, YouTube'da bu kayıt e, olacak e, ve ben size linkini ulaştıracağım inşallah. Evet. Ne e, e, oluyor? değil hocam, mi? Yani ben kısa bir soru sorabilir miyim acaba kapatmadan? Tabi tabi tabii. tabi. Tabii, tabii. Hocam e, öncelikle kusura bakmayın kamerayı açamıyorum müsait olmadığım için. Evet Ayşe biliyorsun ben kamerayı açmayan kişilere kızıyorum. <gülüyor> hocam kusuruma bakmayın lütfen. Tamam, hadi bak. Ya ya, bu iş. Hocam, şimdi İslam siyaset düşüncesinin Avrupa merkezli bir perspektifte olması'nın e, temel sebebi bu e, bahsettiğiniz o Şii ulemanın ya da müteke, mütekellimin mütekerliğinin düşüncesinden zor ettiğini söyleyebilir miyiz? Bu bir. İkincisi de şu an İslam e, siyaset düşüncesi ne durumda gelişim açısından? Bunu bir değerlendirirseniz sevinirim. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi sorunun ikinci faslı çok uzun. Bence oraya girmeyelim. ikinci faslı. Birinci faslı ile ilgili de e, şöyle. E, yani o, o, öyle bir sebeplik ilişkisi kur ya Bir soru formunda sordun ya. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani hatta niye olsun ki öyle? E, tam tersine Avrupa merkezcilik. Yani Avrupa merkezci düşünme alışkanlıkları hem Şii si, düşünceyi hem de Sünni düşünceyi aynı anda baskılayan bir şey. Yani hani birisi oraya yaslanarak ötekini ezmeye ya da efendim görünmezliğe mahkum kılmaya çalışmıyor. İkisi de aynı şeye maruz kalıyor diye. Dolayısıyla Avrupa merkezci düşünme alışkanlıklarımız bizim. Yani ister Sünni ister Şii olsun. İslam siyaset düşüncesini daraltıyor. Yani aslında orada Avrupa merkezcilikle ilgili söylediğim şey, senin sorduğun soruyla bir ilgisi yok yani. yani. Ben çok giriş düzeyinde bugün İslam siyaset düşüncesinde neyi ayıklamamız, yani hangi bakışı elememiz gerekir ki düşüncenin efendim geniş yelpazesini görebilelim diye öyle bir atıfta bulundum. Yoksa... Sünni ile Şii arasında herhangi bir belirleyici rolünün olduğuna dair bir şey söylemedim. Böyle bir rolün olduğunu da düşünmüyorum. İkinci kısmı çok geniş Ayşe. Yani aslında totalde belki cevapları var bizim sunumlarımızda. Yani şöyle diyeyim, ümit, ümit, ümitliyim ben yani. <gülüyor> Özeti öyle söyleyeyim yani, ümitliyim yani. E, daha fazla da ümitlendiğimi söyleyebilirim evet sanki bu İslam siyaset düşüncesi şu anda daha çok böyle rejim tartışmaları üzerinde yoğunlaşmış gibi geliyor bana hocam yani rejimin ne olması gerektiği araç olarak işte demokrasi ve monarşi arasında ya da işte, e, e, hükümdarlık arasında bir şey var tartışma var. Yani hangisi ideal e, rejim gibi? Böyle bir şey var. Ee, İslam siyaset düşüncesi tabii köklerine baktığımızda daha çok e, bu işte Emevilerden itibaren e, babadan oğula geçen bir hükümdarlık e, rejiminin varlığı. E, bunun tabii meşrulaştırılması ya da bunun ideal olup olmadığı e, şu anda tartışılıyor belki. E, bir de Batı'da e, şu anda ideal olarak kabul edilen demokrasi rejiminin ve onun en temel prensipleri olan özgürlük veya eşitliğin İslam siyaset düşüncesi açısından nasıl temellendirileceği belki tartışma zemininde bunlar var gibi, güncel tartışma zemininde. Bilmiyorum nedensiniz? Evet, şöyle de belki şöyle bir ekleme de yapılabilir sizin söylediğinize Muhammed Hocam. Yani Ayşe'nin yine sorusunun ikinci faslı ile ilgili. Yani zaten soruyu sorduran şey de esas olarak bu. Yani bazen farkında olsak da olmasak da benim bahsettiğim o başlangıç durumundaki boşluk aslında sürekli kendisini tekrar eden bir boşluk. Yani çağ, zamana, mekana göre kendisi tekrar eden bir boşluk. Dolayısıyla bir tür belli bir zamandan sonra yani İslam dünyasının üstünlüğü, kaybettiği zamandan itibaren bir türlü o boşluğun kendisini tekrar etme imkanı belli zamanlarda kesintiye uğramıştır. Yani onun hem teorik ilkelerin hem de pratik ilkelerin bizatihi size ait olduğu bir diyaloğun gerçekleşmesi kesintiye uğramıştır. Dolayısıyla da o boşluğun çalışmadığını belli noktalarda yani üretim yapmadığını söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz. Fakat bunun yani Ayşe'nin yine sorusuyla ilgili bunun tamamen iptal olduğunu efendim söylemek çok zor. Dolayısıyla da hani ümit varım ben ümitliyim dememin sebebi de esas olarak bu. Yani artık bu Avrupa merkezliği belli kavramlar yani teorik ilkeler de tartışılmaya başladı başlandı ee, İslam dünyası ve belki İslam siyaset düşüncesi bunu ne kadar kendisine özgü koşullarda tartışırsa bu tartışmalara katılırsa ama kendisine özgü bir tarzda ve kendi teorik <gülüyor> ilkelerini de efendim es geçmeden yani onları evet. böyle dolanmadan e, bir bakış gerçekleştirirse ben orada son derece kurucu olabileceğini düşünüyorum yani. evet Son bir soru alalım. Sıtkı Karadeniz. Evet, buyurun. Merhabalar. Merhaba. Ee, teşekkür ederim. Kemuran Hoca'yı uzun zamandır bu performansta dinlememiştim diyeyim. Ee, ama tam olarak bırakmış olduğu yerden Ayşe'nin soru... Sıtkı, Sıtkı Hoca, Muhammed Hoca'nın eseri. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> ee, kesinlikle öyle yani. Çünkü biz... O kadar e, birliktelik içerisinde bu bereketi görmemiş olmak demek ki, e, nedeni bu olsa gerek. <gülüyor> Tabii. E, Ayşe'nin sorusu oldukça galiba bereketli olmuş oldu. Yani e, ko senin konseptine e, çok e, yerleşmemiş olsa da ama tam olarak Kamran'ın bıraktığı yerden, yani İslam siyaset düşüncesi olarak tanımladığımız şeyin kendi başına bugün Siyasa modern siyaset teorisinden bağımsız bir biçimde ne şu neva bulması veya kendini sürdürmesi veya kendini sürdürmesinin koşullarını bulabildiğini söylememiz mümkün mü? Bana soru olarak mı sordun Sıtkı Hocam? Evet en son soru, soru işaretiyle yönlendirilmiş oldum. <gülüyor> hocam son üç dakikamız. Ee, eyvallah Üstad. Yani son üç dakikada buna şöyle cevap veri, verebilirim. Ee, soran, sorulandan daha bilgilidir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bizim için daha iyi oldu. Dolayısıyla <gülüyor> Sıdkı <aslında, gülüyor> Hocam yani, e, e, e, Önemli bir soru abi. Ayşe'nin sorusuyla da ilişkili. Önemli bir soru. Ama bunun üzerine hakikaten e, kafa yormak gerekiyor. Yani bu soruya şöyle bir cevap ki, evet vardır. Ee, ya da hayır yoktur, ee, cevaplarının müthiş bir şekilde gerekçelendirilmesi lazım. Ee, Evvela onu, onun altını çizelim. Ama ben e, pratikte yani bir tür e, sosyopolitik ilişkilere akademik olarak nüfuz edici bir güçte, o belirleyici ve tayin edici bir güçte e, İslam siyaset düşüncesi diye bir alandan bahsedebileceğimizi düşünmüyorum fakat İslam siyaset düşüncesi kendine özgü bir tarzda bir İslam siyaset düşüncesinin var olduğunu ve gelişmekte olduğunu fakat bunun sadece Avrupa ya da Efendim Batı genel olarak diye işaret ettiğimiz yerde değil bizatihi onların pratiklerini kendi mekanlarında yeniden üreten Müslümanlar tarafından da onaylanmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla iki kanatlı bir engel söz konusu ve bu engellerin yavaş yavaş ortadan kaldırılmasıyla ki bu İslam siyaset düşüncesinin yani biraz önce söylediğim gibi yani artık demokrasiden artık özgürlükten yani bu gibi kavramları da yok sayarak bir tartışma geliştirmesiyle olacak iş değil tabii ki. Ama bunları da hesaba katan bir takım yeni öneriler efendim, geliştirmesiyle mümkün olabileceğini düşünüyorum. Ama sizin sorunuz koşul kavramına yoğunlaştığı için bugün böyle bunların koşulları var mıdır gibi böyle bir kavramı özellikle merceğe aldığı için bugün bunun koşullarının ne olduğunu söylemek zor maalesef. Evet hocam süremiz doldu. Teşekkür ederiz tekrar ağzımıza sağlık. Gizden sonra başka bir program var. O yüzden kapatmamız gerekiyor. Eyvallah, eyvallah. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Katıldığınız için ağzınıza sağlık diyorum. Arkadaşlar hepinize hayırlı geceler diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Ben de teşekkür ediyorum Muhammed Hocam. Davet ettiğiniz için, arkadaşlara da dinledikleri için Allah'a emanet olun. Sağ olun hocam.